Merhaba sevgili arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz Yaz sezonu nedeniyle bugün yine size dondurmadan gidiyorum çikolatalı dondurma yapacağım bunun için bir paket krema 75 miligramlık damla çikolata, 1 su bardağı süt, 2 çay bardağı kadar da toz şekere ihtiyacım var. Bu kavanoz 2 çay bardağı alıyor. Bunu yapmamın sebebi, limonlu dondurma yaptığımda mesela çıkartıp çıkartıp dolaptan, buzluktan sürekli karıştırmak gerekiyor, dövmek gerekiyor ama bunda öyle değil. Bir defa isterseniz iki defada olabiliyor. İlk defada da çok güzel sonuç elde ediyorsunuz. Şimdi kremayla yapılan dondurmalar arkadaşlar, sorbe dondurmak devamında bir defada kesin bir sonuç alıyorsunuz. Çok lezzetli oluyor, harika bir dondurmalar elde ediyorsunuz. Buzlu buzlu olmuyor. Onun için kremalı yapıyorum. Çok pratik oluyor. Şimdi başlıyorum. Başlamak için ilk önce kremamı tavama alıyorum. Bunu ocağa alıyoruz. Kaynatmayacağız. Kaynama derecesine getireceğiz. Şunu çikolatamızı ilave ediyoruz. Kremanın içinde çikolatamızı güzelce erittik. Ev dondurma yapacağım. Kaba alıyoruz. Tavamızdaki çikolatayı almak için sütü tavaya döktüm. Bir çay bardağı da şeker ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyoruz. Şeker erinceye dek. Yeterince karıştırdım. Şeker eridi. Ve şimdi dondurucuya atıyorum. 4 saat dondurucuda bekleteceğim. Arkadaşlar çikolatalı dondurmam hazır. Çok da güzel olmuş. Şimdi birlikte bakacağız tadına. Şöyle bir göstereyim size. Kremalı olduğu için. Dediğim gibi Hiçbir daha karıştırmaya gerek yok. Tıpkı bir kartof. Pilahıma basıyorum. Kıvamı harika. Şimdi renklendirelim birazcık. Çocuklarımız için eğlencelik olsun dedim. Harika bir dondurma. Afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.